Evet, <gülüyor> sevgili dostum, her günün güzel geçmeyebilir. Her günün süper geçmesi de çok milimsel değil, imkân dışı olabilir zaman zaman. Yani 364 gün süper geçse bile, bir gün bireysel hayatınızda, ilişkinizde, Ailenizde, sosyal çevrenizde bir takım zorluklar yaşanabilir. Bir takım sıkıntılar olabilir. Bir takım hastalıklar, vefatlar, kazalar, şehit haberleri olabilir. Bir takım aksaklıklar da olabilir. İşte o zaman ne diyoruz? Her günümüz güzel geçmeyebilir. Ama her günümüzün içinde Çikolata parçaları gibi güzel anlar ve enstantaneler vardır. Yakalamasını bilin. Sevgiler, selamlar olsun. Hoşça ve dostça kalın.